selamlar. Ben Sevmeyli Hoca. Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Beşinci haftamızın son konusu olan köklü ifadeler konusunun konu videosunu bugün bu videoda işleyeceğiz ve hemen arkasından gelen videoda ise köklü ifadelerin konu testi yer alacak. Kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen dersimize başlayabiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bize sevgili arkadaşlarım köklü ifadelerin ne anlama geldiğini anlatan bir tanım var bir bilgi var bu kısmı hem okuyalım hem yorumlayalım a bir reel sayı nede sıfırdan büyük ve çift bir sayı olmak üzere x üzeri en eşittir a denklemini sağlayan x reel sayısına a'nın en dereceden kökü denir diyoruz şimdi bakın arkadaşlar şu şekilde ekran neden kaydı ee, bakın gençler şöyle diyoruz a bir reel sayıydı tamam n de sıfırdan büyük ve bir çift sayıydı x üzeri n eşittir a ise burada arkadaşlarım şuradaki n'nin çift olduğunu söylüyor ve sıfırdan büyük olduğunu söylüyor a da bir reel sayı bunu sağlayan x değeri de a'nın eninci dereceden kökü diyoruz yine a bir reel sayı n birden büyük ve tek bir sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan a ile aynı işarete sahip x reel sayılarına a'nın eninci dereceden kökü denir ve şu şekillerde gösterilir demiş. Şimdi x üzeri n eşittir a'yı sağlayan burada n çiftti unutmayın. Ee, bu ifadelere biz ne diyorduk? x dediğimiz şey a'nın eninci dereceden kökü demiştik doğru mu? diğer bir kısımda ise n tek bir sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan a ile aynı işarete sahip x reel sayısına da yine aynı şekilde göstereceğiz x eşittir eninci dereceden kök içerisinde a diyeceğiz ama buradaki n'nin tek olduğunu unutmayın bir de sevgili arkadaşlar burada yukarıdaki tanımda yani ikinci verdiğimizde yukarıda olmayan bir şey var ne vardı a ile aynı işarete sahip x reel sayılarına demişti değil mi şimdi demek ki burası tekse arkadaşlar İçerisi negatifse dışarısında negatif oluyor ki zaten biz üstlü ifadeler konusunda görmüştük negatifin tek kuvvetleri de zaten negatifte arkadaşlar. Burada e, şu n'nin çift olduğu takdirde neden biz n'yi sıfırdan büyük ve çift seçtik ve buradaki a'nın buradaki a'nın ne olması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar x negatif de olsa. Pozitif de olsa zaten çift kuvveti pozitif olacaktır. Yani A mutlak surette pozitif olacaktır dedik. Peki A pozitif olmalı ya. Hani A pozitif olmalı. A sıfırdan büyük. Peki bir ifadenin çift kuvveti minimum ne olabilir? E tabii ki sıfır olabilir. Şimdi sıfır veya pozitif olunca ne oluyor? Sıfırdan büyük veya eşit oluyor. Demek ki. Bizim burada şuradaki n'lerimiz çiftken içerisi yani a dediğimiz ifade sıfırdan büyük veya eşit olmalıymış. Bunun sebebi de negatif sayıların çift kuvvetlerinin de pozitif olması. Hiçbir sayının pozitif kuvveti kesinlikle ama kesinlikle negatif bir sayı olamaz. Bundan kaynaklı da arkadaşlarım hiçbir çift kuvvetli çift dereceden kökü olan köklü ifadenin içi de bundan kaynaklı negatif olamaz diyoruz. Tamam? Sonuç olarak birbirinin tersi biz x üzerine eşittir a'yı x'i bu şekilde yalnız bıraktık. n. dereceden kök içerisinde a demiştik çünkü. Pekala, Birinci örneğimize bakalım. Tanımlı olma şartı konu başlığıyla görebilirsiniz soruluk bankalarında. Eşitliğinde demiş a eşittir bu eşitliğinde a sayısı bir reel sayı olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir şu şekilde kök ifadesi var. Hocam burada n diye bir sayı yok. Eğer yoksa gençler burası mutlaka 2'dir. Yani çifttir arkadaşlar. Bakın burası da 2 burası da 2. Çift dereceden köklerin iç kısımları ne olamazdı? Negatif olamazdı. Dolayısıyla 2x-8 büyük veya eşittir 0 diyeceğiz. Bir de 7-x 0'dan büyük veya eşittir diyeceğiz. Buradan 8'i karşıya attım. 2x büyük veya eşittir 8. Buradan eksi, eksi karşıya atarsanız 7 büyük veya eşit x gelecektir. Yani arkadaşlarım şurayı da 2'ye böldüğünüz x büyük veya eşit 4. Şimdi 4 küçük veya eşit x o da küçük veya eşit 7 derseniz x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu bize. 4'ü alabilir, 5'i alabilir, 6'yı ve 7'yi alabilir bu şartlar altında. Demek ki bizim bu sayılarımızın toplamı da 22 yapar diyeceğiz cevabımız bu olacak. Devam edelim ikinci örneğimizde. Bakın arkadaşlarım çift olanları işaretliyorum, derecesi çift olan kökler, bu, bu ve bu. Şurada hocam tek var. Dolayısıyla x 8, 7 tüm reel sayılar ol, olabildiği için x burada tüm reel sayılar olabilir. Yani tek katlı, tek e, dereceden köklerin içerisinde negatif, pozitif, sıfır hepsi olabilir. Bunda bir sıkıntı yok, akar kokar yoktur o yüzden. Ama çift olanlarda ne demiştik? İçleri daima sıfırdan büyük veya eşit olacak. Dolayısıyla x 8, 1 sıfırdan büyük veya eşit x eksi 2 sıfırdan büyük veya eşit 5 eksi x sıfırdan büyük veya eşit dedik buradan x 1'den büyük veya eşit gelir buradan x 2'den büyük veya eşit gelir burada x küçük veya eşit 5 gelir sevgili arkadaşlarım 2'den büyük olan veya eşit olan her reel sayı 1'den de otomatikman büyük veya eşit olduğu için bunu değil bunu e, kullanacağız. 2 küçük veya eşittir x o da küçük veya eşittir 5 derseniz arkadaşlarım sağlayan x değerlerinin en geniş aralığını bulmuş olursunuz. Hatta x elemandır 2 ile 5 kapalı aralığı da diyebiliriz sevgili gençler. Biz çözüm aralığımıza ya bunu kullanırız ya da bunu kullanırız. Şıklarda hangisi verildiyse artık. Örnek 3'e bakıyoruz. Ondan önce de bir bilgimiz var. N pozitif bir tam sayı ve N 2'den büyük veya eşit A'da bir reel sayı olmak üzere. Şimdi bunu konu başlığı olarak diğer kitaplarda veya soru bankalarında veya fasiküllerde 9. sınıf kitaplarında şu şekilde görebilirsiniz gençler. Bir sayının bir sayının bir sayının karesinin karesinin karekökü diye görebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ee, ve bu başlığın altında genelde toplanır. Çift dereceden, bir sayının çift dereceden kuvvetinin aynı çift sayının derecesinden kökü. Yani aynısı olmaz mı? Aynısı olmayabilir. Tamam mı? Özellikle çiftler için konuşuyoruz. N tekse bakın, buradaki N ile buradaki N'yi kaldırıp atabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Direkt A diye karşımıza çıkacaktır. Fakat N sayısı eğer çiftse... Biliyorsunuz ki negatif sayıların da çift kuvvetleri pozitif olabileceğinden, n çiftse burası mutlak değer a diye çıkmak zorundadır. Yani örnek veriyorum arkadaşlar, x üzeri 4'ün 4. dereceden kökü bu arkadaşlar dışarı mutlak değer x diye çıkmak zorundadır. Ama 3. dereceden kök içerisinde x küp dediğimiz şey direkt x diye çıkacaktır. Çünkü sonuç olarak içerisi negatif veya pozitif olabiliyordu dışarısı da o halde negatif veya pozitif olabilir ama içerisi zaten mutlak surette pozitif olması gerektiği için çift kuvvetlerin çift dereceli köklerin içerisi ben burayı mutlak değer x diye çıkarmak zorundayım negatif bir sonucu olamaz bunların şimdi aşağıda örneğimize bakalım eksi 2'nin karesinin kare kökü demiş burası şurada 2 olduğu için bunlar gider ama bu dışarı mutlak değerli çıkar eksi 2'nin mutlak değeri de 2'dir bakın tek, e, tek dereceli Kök dolayısıyla tek dereceli kökü olduğu için eksi 2'nin eksi 8'in küp köküne bakacağız. Eksi 8'in küp kökü arkadaşlarım eksi 2'dir. Çünkü eksi 2'nin küpü ancak eksi 8 yapar. Dolayısıyla şu kısım eksi 2 diye çıkacaktır. Bir de önündeki eksi ile beraber hop hop artı yapacaktır. Artı 2 dedik. bölü Eksi 64'ün küp kökü ise eksi 4'tür arkadaşlar. Çünkü eksi 4'ün küpü bize eksi 64'ü verir. Dolayısıyla bu kısım yani şu işaretlediğim yer eksi 4'müş. Bakın 4 ve 8 kullanılmış. Önce ben üstünü 4 yapmaya çalışayım. Eksi 3'ün karesinin dördüncü kuvvetinin dördüncü dereceden kökü diyebilirsek eğer biz buraya. Şu 4 ile şu 4 gider. Eksi 3'ün karesi demek 9 demek. 9'un mutlak değeri de zaten bize 9'u verecektir. Üst taraf 2 artı 2'den 4'ü verir. Alt taraf 9 eksi 4'den 5'i verir. Bizim işlemimizin sonucu ise 4 bölü 5'tir diyeceğiz. Hem de Gönül rahatlığıyla. Arkadaşlarım dördüncü sorumuzdayız. A1 ile 4 aralığında olmak üzere 1 eksi A'nın karesinin karekökü. Şimdi mutlak değer 1 eksi A diye çıkacaktır tabii ki doğal olarak. Çünkü şu ikiyle ile şunu götürdüğünüz takdirde e, çift dereceli olduğu için 1 eksi A'nın mutlak değeri. Bununla bunu götürdüğünüz takdirde de önündeki eksi ile beraber mutlak değer A eksi 5 diye çıkacaktır. Eksi bir de dışarıda 7'miz var onu da unutmuyoruz. Şimdi 1 eksi A demiş. Bir kere A sayısı 1'den büyük olduğu için ben 1'den A'yı çıkardığım zaman negatif bir sonuç elde edeceğim için e, negatif bir sayıda çıkamayacağından mutlak değerli sonucu A eksi 1 diye çıkacaktır. A'dan 5'i çıkar demiş arkadaşlar. 5 nerede? 5 ta burada. A'dan 5'i çıkarırsanız eğer yine negatif bir sonuç elde edeceğimiz için burası da 5 eksi A diye dışarı çıkacaktır. Bir de neyimiz vardı? Eksi 7'miz vardı. Bunu da unutmuyoruz. Daha sonrasında... Bakın burası a 1 dedik ya onu bir yazalım. Şu eksiyi de içeri dağıtalım arkadaşlar. Eksi 5 artı a 7 dedik. A ve a'nın toplamı bize 2 a'yı verir. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6'dır. Eksi 7 daha eksi 13'dür. Demek ki bizim bu sorumuzun cevabı da 2 a 13 olacaktı deriz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. 5. örneğimiz için bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Sayfa numaramız 105. Şimdi burada kare köklü, daha doğrusu köklü ifadelerle alakalı bütün özellikleri vereceğiz arkadaşlar. Tabi bazı özellikler ayrı olacak ama onları da ilerleyen kısımlarda vereceğiz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, x üzeri m bölü n, Yani eğer sayımızın, tabanımızın üzerinde bir rasyonel ifade varsa, bir kesir varsa m bölü n gibi. Bu x üzeri m bölü n demek, aslına bakarsanız şu, kökün derecesini verir. Bu da direkt kuvveti verir. Yani x üzeri m'nin hop n'inci dereceden kuvvetidir diyebiliriz. Yani artık bundan sonra küp kök x dediğimiz ifadeyi biz x üzeri 1/3 diye çevirebiliriz. Veyahut x karenin küp kökü varsa elimizde bu artık x'in karesi bölü şurası ne olacak? 3 olacaktır. x üzeri 2/3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Anlaştık? Bunlar şöyle kenarda dursun. 64'ün karesinin küp kökü demiş bakın o zaman. 64'ün karesinin o zaman 1 bölü 3. kuvveti diyeceğiz biz. 1 bölü 3. kuvveti. Bu da 64 demek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 4'ün küpüdür. 4'ün küpünün şununla şunu çarparsanız 2 bölü 3. kuvveti. Hocam bununla da bunu çarpacağız. O zaman 3'ler gider ve geriye sadece 4'ün karesi kaldığı için cevabımız 16'dır diyebiliriz. Örnek veriyorum burada. 81'in 4. dereceden kökünün içerisinde 81'in küpü 81 demek biliyorsunuz 3 üzeri 4 demek bunun küpünün bakın şuradaki 4 ne demek 1 bölü 4. kuvvet demek 4 kere 1 bölü 4 birbirini götüreceği için cevap 3'ün küpünden 27'dir deriz bakın burası da 27'ymiş arkadaşlar 32 demek 2 üzeri 5 demek 2 üzeri 5'in karesinin şuradaki 5 ne demek arkadaşlar 1 bölü 5. kuvveti demek 5 ile 1 bölü 5'i götürdünüz. 2'nin karesinden cevap ne oldu? 4 oldu hocam. Eninci dereceden kök içerisinde A ile N'inci dereceden kök içerisinde B'nin çarpımı yine eninci dereceden kök içerisinde A çarpı B'dir. Bu aslında köklü sayıların bir özelliği değil, üssü sayıların bir özelliğidir. Bu da özellik nereden geliyor? Şuradan. Şunu üstü sayı biçimde yazacak olursanız A üzeri 1 bölü nedir biliyorsunuz? Şunu üstü sayı biçimde yazarsanız da B üzeri 1 bölü nedir? Biliyorsunuz ki üstler aynıysa ve çarpılıyorsa bunlar tabanları çarpıp aynı üssü yazıyorduk. A B'nin bölü eninci kuvveti. Tabi nereye anlatıyoruz? Şöyle anlatacağız. A çarpı B'nin bir bölü eninci kuvveti. Ve bu da sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki A çarpı B'nin eninci dereceden kökü demek. İşte buradaki özellik de buradan geliyor gençler. Aynı şey bölüm içinde tabii ki geçerli. Dolayısıyla ben bunu a bölü b'nin ninci dereceden kökü olarak yazabilirim. Az önce de bahsettiğimiz bir olay vardı a üzeri n'nin minci dereceden kökü. Eğer ki burada sevgili arkadaşlar işimize yaramayan bir kök derecesi veya işimize yaramayan bir üs varsa, bu kök derecesini ve bu üssü değiştirebilirsiniz aynı anda değişmek zorunda. Ben dışarıyı p ile çarparsam içeriği de p ile çarparım, üssü de p ile çarparım. Böylelikle arkadaşlarım a üzeri p çarpı n'nin p çarpı m'inci dereceden kökü olmuş olur. Bu özellik nereden geliyor? Nereye gidiyor? Onu bir inceleyelim. a üzeri n/m demek a üzeri a üzeri n'nin m'inci dereceden kökü demek a üzeri n/m'dir. E siz şimdi gidip bunu P ile çarparsanız Bunu da P ile çarparsanız Zaten P'ler birbirini götürdüğü için Hiçbir şey değişmeyecektir Ve bundan kaynaklı da M çarpı P'ninci dereceden kök içerisinden A üzeri p diyebiliriz arkadaşlar İşte bu P ile çarpma muhabbeti buradan geliyor Aynı şekilde M'yi ve N'yi P'ye bölüdebilirsiniz böl Dolayısıyla bu muhabbet de aynı yoldan geliyor diyebiliriz B sıfırdan büyük için b çarpı n'inci dereceden kök içerisinde a bakın arkadaşlar bunlar önemli b çarpı n'inci dereceden kök içerisinde a ben bunu burada eğer dışarıda bir sayı kalsın istemiyorum mesela sorunun gelişine göre bunları kullanabiliriz bu b'yi a'nın yanına içeriz dahil edebiliriz kökün içine dahil edebiliriz ama nasıl buradaki n'yi üst olarak alıp içeri girecek arkadaşlar yani b üzeri n çarpı a'nın n'inci dereceden kökü olmuş olacak buraya aynısını yazabilirsiniz Eninci dereceden kök içerisinde b üzeri n çarpı a diyebilirsiniz arkadaşlar eğer birden fazla kök varsa ve bu köklerin dereceleri birbirinden farklı da olabilir şunu yapıyorsunuz kök içinde direk kök var bakın n çarpı m'inci dereceden kök içerisinden kök içerisinde direk buradaki sayıyı yazıyorsunuz Aa, örnek veriyorum kare kök içerisinde küp kök 5 bu nedir biliyor musunuz şurası 2 ya 2 kere 3 diyorsunuz 6. dereceden kök içerisinde 5'tir diyorsunuz sadece burada kök derecelerini çarpıp içerideki sayıyı aynı bırakıyoruz. Ve son olarak n. dereceden kök b var bakın n. dereceden kök b parantezini alıp siz bunu tek bir ifade gibi düşünüp a artı b artı c diye bunu da paranteze alabilirsiniz Birkaç tane daha mühim özellik göstereceğiz o mühim özelliklerle alakalı da sevgili gençler yine örnekler çözeceğiz aklınızda bulunsun şimdi geçelim örnek 5'e örnek 5'te arkadaşlarım 3 kök 2 2 kök 2 daha ne yapar 5 kök 2 yapar 5 kök 2'den 4 tane kök iki çıkarırsanız bir tane kök 2 kalır kök içerisinde 48 demek kökün içinde 16 kere 3'tür eksi kök içerisinde 27 demek 9 kere 3'tür ve kök içerisinde 75 demek de 25 kere 3'tür biliyorsunuz. Ve daha sonrasında şuradaki 16 kök dışına 4 diye çıkabileceğinden 4 köküç eksi 9 3 diye çıkar. 3 köküç 25'te 5 diye çıkar 5 köküç diyorsunuz. 4 köküçten 3 köküçü çıkardınız. Bir tane köküç kaldı. Onun üzerine de 5 köküçü eklerseniz 6 köküç olur arkadaşlar cevabımız. Burası da 6 köküçmüş. Eğer şıklarda bu şekilde verilmediyse 6'yı içeri de ee, sokarsın. 6'nın karesi diye çünkü burası karekök kök ki 6'nın karesi diye girerse de karekök içerisinde 3 kere 36'dan kök 108 de diyebilirsin sen bunun cevabına hiç fark etmez. Ve son olarak 3. E, örneğimize de bakacak olursak bakın ben içeriği 9 parantezine aldım x kare artı 1 geldi. Yan tarafta bir de x kare artı 1'in kendisi var bir de eksi karekök içerisinde 4 parantezinde x kare artı 1'imiz mevcut. Şimdi şu 9 dediğimiz şey dışarı 3 diye çıkacaktır 3 çarpı karekök içerisinde x kare artı 1 bakın x kareyi falan çıkarmıyorsunuz ha x kare çarpı olmuş olsaydı x kareyi çıkarırdık eyvallah mutlak değer x diye çıkarıyorduk hatta ama yanında artı diye devam eden bir ifade var dolayısıyla arkadaşlar burası çarpım durumu olmadığı için x kare x kareyi çıkaramazsınız artı bir tane daha x kare artı 1 diyorsunuz eksi 4'ü dışarı 2 diye çıkardınız ve yine x kare artı 1 yazdınız Böylelikle 3 tane bu ifade bunun ismine ne diyelim kamil diyelim 3 tane kamil bir tane daha kamil 4 kamil 2 kamili çıkarırsanız 2 tane kamil kalır yani 2 çarpı karekök içerisinde x artı birdir. işlemimizin sonucu bunu da buraya monte edebilirsiniz. 5. örneğimizde çözdükten sonra 6. örneğimiz için sağ üst tarafa doğru çıktık ve çözüyoruz. Şimdi Kare 7. Buna yapacak hiçbir şey yok. Kök 7. 4. dereceden kök içerisinde 49. 49 biliyorsunuz ki 7'nin karesidir. Ve bunun 4. dereceden bir kökü var. Siz bunu 7 üzeri 2 bölü 4 diye yazabilirsiniz. Hatta bu 7 üzeri 1 bölü 2'dir. Hatta bu da kök 7'nin kendisidir. Dolayısıyla şu 4. dereceden kök 49 demek kök 7'nin kendisi olduğu için kök 7'yi buraya yazdım mı Bölüm. Devam. Küp kök 5 demiş bakın bu 5 üzeri 1 bölü 3'tür çarpı 6. dereceden kök içinde 25 demiş bu da 5 üzeri bak 5'in karesi ya 2 bölü 6 demek şurası da 5'in küpü 125 5 üzeri 3 bölü 9 demek. E şimdi arkadaşlar siz biliyorsunuz ki 2 bölü 6 da 1 bölü 3'e eşittir 3 bölü 9 da 1 bölü 3'e eşittir. Madem öyle kök yediyle kök yediye çarpacağız bakın buraya ekstradan bir özellik veya not ekleyebilirsiniz. Bunlar soruların içerisinde görmemiz gereken noktalar ee, Örnek veriyorum a sayısının kare ile a sayısının kare çarpımı Denildiği zaman a üzeri 1 bölü 2 ile tabi ki a üzeri 1 bölü 2 çarpıyorsunuz Tabanlar eşit olduğu için a üzeri 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplayıp 1 yazıyorsunuz Bu da bize a'yı veriyor zaten Demek ki kök a ile kök a'nın çarpımı bize a'yı veriyormuş O zaman kök yedi ile kök yedinin çarpımı 7'dir 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 toplarsanız üstleri topluyoruz. 1 yapıyor o da 5 üzeri 1'den 5'tir. Demek ki benim işlemimin sonucu kaçmış? 7 bölü 5'miş diyoruz. 7 örneğimiz devam. Ne demiş arkadaşlar bize? 3 bölü 2 artı kare içerisinde 25 bölü 16 eksi 1'in kare bu işlemin sonucu nedir? Öncelikle 25 bölü 16'da 1'i çıkardığınız takdirde 9 bölü 16 geldiğini görürsünüz. 9 bölü 16'nın bakın burada bir kare kökü var. 9 bölü 16'nın kare kökü nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Şimdi bakın dışarıdaki kökü çizdim. 3 bölü 2 vardı şurada. Artı bir de yanında 3 bölü 4 varmış. E gelin madem şurayı 2 ile genişletelim. Bu da sevgili arkadaşlarım 2 kere 3 6 artı 3'ten 9 gelir. Paydamız da 4'tü. 9 bölü 4'ün kare kökü ise bize 3 bölü 2'yi verecektir. Dolayısıyla cevabımız budur deriz. 8. örneğimiz. Kök 2 çarpı 3 kök 2. Öncelikle kök 2 ile kök 2'yi bir yan yana getirip çarparsanız şununla şunun çarpımı 2 yapacaktır. 3 kere 2 de bize 6'yı verecektir. bölü 0,36'nın karekökü Şimdi bunu bir kere göstereceğim. Daha sonrasında kısa yolunu öğreneceğiz. 0,36 demek 36 bölü 100 demektir. Ve 36'nın karekökü 6'dır. 100'ün karekökü de 10'dur. Demek ki burası 6 bölü 10 diye dışarı çıkıyor. 6 bölü 10 da 0.6'nın ta kendisidir. Ki siz zaten 36'nın karekökünün 6 olduğunu bildiğiniz için virgülden sonra da 2 tane sayı var bakın. E siz zaten 0.6 ile 0.6'yı çarptığınız takdirde o 36'nın virgülden sonra kalması gerektiğini biliyorsunuz rasyonel sayılardan e Madem öyle demek ki ben direkt burayı 0.36'yı gördüm 0.6 diye çıkarabilirim. Hatta 0.16'yı nasıl çıkaracağım 0.4 diye. O halde arkadaşlarım 0.6 ile 0.4'ü toplarsınız. 6 bölü bakın ikisini toplarsanız 1 gelir. 6 bölü 1'den de cevabımız 6 yapacaktır deriz günün rahatlığıyla geçtim bir diğer sayfama 106. sayfam köklü bir ifadenin paydasını rasyonel sayı olarak yazma konusundayız bu konunun ismi eşlenik kavramı buraya yazın arkadaşlar eşlenik kavramı şimdi bu eşlenik dediğimiz şey eşlenin çoğu zaman herkes herkes demeyin çoğu kişi ee, ne, ne olduğunu bilir mesela kök 3'ün eşleniği dediğim zaman e, çoğumuz -kök 3 diyebiliriz. kök 3 diyebiliriz. Hatta ben size bir şey diyeyim. kök 3'ün başka eşleniği var mı? Sonsuz tane eşleniği vardır. kök 3 sayısının başka bir eşleniği söyleyeyim ben sana. iki 2√3 de mesela bunun eşleniğidir. Veya kök 3'ün e, eşleniği arkadaşlarım kök 12 dediğimiz hani direkt şunu göstereyim. Bakın bununla bu birbirinin eşleniğidir. 2√3'tür zaten kendisi. bununla bu birbirinin eşleniğidir. Şimdi eşlenik dediğimiz kavramı güzelce tanımlamamız gerekiyor. Bakın adı üstünde güzelce tanımlamamız gerekiyor. Çünkü karmaşık sayılardaki eşlenik muhabbeti de buna benziyor. O biraz daha kompleks adı gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bunu tam tanımını buraya yazın. Diyoruz ki bir irrasyonel bir irrasyonel sayı başka bir başka bir irrasyonel irrasyonel sayı ile sayı ile çarpıldığında çarpıldığında sonuç rasyonel bir sayı sonuç rasyonel bir sayı oluyorsa oluyorsa bu iki irrasyonel sayı irrasyonel sayı birbirinin birbirinin Eşleniğidir denir. Eşleniğidir denir. Tanım aynen bu şekilde olmalı arkadaşlar. Bir irrasyonel sayı var elimizde. Ben bu, ben o irrasyonel sayıyı örnek veriyorum. Kök dışına çıkamayan bir sayı. Ba farklı bir kök dışına çıkamayan sayıyla çarptığında sonuç kök dışına çıkmış bir rasyonel sayı oluyorsa eğer bu iki sayı, az önceki iki sayı birbirinin eşlenidir. Ben size bu yüzden... Kök 3 ile kök 12 birbirinin eşleniğidir dedim. Çünkü siz bunları çarparsanız kök 36'yı bulursunuz ki kök 36 6'dır. Bakın irrasyonel bakın irrasyonel ben bunları çarptım sonuç 6 çıktı rasyonel çıktı. Dolayısıyla bu iki sayı birbirinin eşleniğidir. Tabi işlem kolaylığı açısından kök 3'ün eşleniğine genelde biz kök 3 deriz veya kök 5'in eşleniğine kök 5 veyahut bazen işlem kolaylığı açısından eksi kök 5 de diyebiliriz. Bundan kaynaklı bunun eşleniği bu, bunun eşleniği bu, bunun eşleniği bu. Yoksa bir eksilisi eşleniğidir. Olmaz öyle. O zaman a artı kök b'nin eşleniği denildiği zaman a eksi kök b demezdik. Neden böyle diyoruz? Çünkü siz bunları top çarparsanız, iki kare farkı yardımıyla çarptığınız takdirde a kare eksi kök b'nin karesi yani b olarak bakıt bir rasyonel, bir rasyonel çarptım sonuç rasyonel. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar eşlenik kavramımızın tanımını tam olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Artık eşleniğin de ne işe yaradığını biliyordunuz ama ne olduğunu da öğrenmiş oldunuz. Zaten çok garip bir durum değil mi? Ne işe yaradığını biliyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun. Hani böyle açıklanamayan şeyler vardır ya. Hayatta da böyle. Ben onun ne işe yaradığını biliyorum da ne olduğunu bilmiyorum. Genelde ne olduğunu bilirsin de ne işe yaradığını da bilemeyebilirsin. O tam terzi bir durum. Ama arkadaşlar matematik bu şekilde daha eğlenceli bir hal alır Eşlenik kavramı birisi bunu ee, çok da kullanışlı bir şey ama ne olduğunu bilmiyorsunuz çok ayıp olur Tamam neyin ne olduğunu bileceksin bilirsen ancak seversin matematiği Anlaştık devam Şimdi köküç artı iki Şimdi şuradaki mantaliteyle düşünecek olursanız şuradaki a artı kök b'nin eşleniği a eksi kök b'dir Ha bu arada şöyle dediğim diyeyim mesela kök 3 2'nin eşleniği nedir o zaman? Eksi, kök 3 eksi 2 mi? Evet bu da olabilir. Fakat ben kök 3 2'nin eşleniğini kök 3 2 de yazsam olur. Çünkü ben bunları da çarparsam mesela eksi -1 gelecektir. Yani sonuç rasyonel çıksın benim için önemli olan bu. Yani olay şey değil. Köklünün başındaki işaret değiştirilmeli olay bu değil. Kökün başındaki işareti değiştiriyorsunuz. İşte işlenik bu. Bu değil arkadaşlar. Tamam mı? Olay, mantalite bu. Şunla şunu çarptınız. iki tane irrasyoneli çarptınız. Sonuç rasyonel çıktıysa al sana işlenik. Bak hem de kökün başındaki işareti değiştirmeden. Devam. 2 bölü kök 3 artı kök 2. Hadi bakalım değiştir şimdi. Hepsini değiştireceğim. Kök 3 eksi kök 2 yazalım arkadaşlar. Bunu da kök 2 artı 1 ile genişletelim. Bunu da kök 3 ile genişletelim. Hepsi birbirinin eşleni olmuş oldu. Şimdi üst tarafları çarpmak kolay zaten. 2 kök 3 eksi 2 kök 2 dediniz. Alt taraf kök karesi 3. Kök 2'nin karesi 2. Çıkardınız 1 geldi. Paydamız 1. Çok mutluyuz. Artı. Bununla bunu çarptınız. 2 kök 2, -2 eksi artı 2. Bölü. Kök 2'nin karesi 2. 1'in karesi 1. Çıkardınız. Gene payda 1 geldi. Mükemmel. Eksi 6 kök 3 bölü 3 dediniz köküçle köküçü çarpın burada da gençler 3 ile 6'yı sadeleştirip buraya 2 yazabilirsiniz tabii ki paydaları 1 olduğu için direkt yazabiliriz 2 köküç eksi 2 köküç artı 2 köküç artı 2 eksi 2 bakın burada eksi 2 ile artı 2 birbirini götürüyor eksi 2 kökü 2 ile artı 2 köküç birbirini götürürken elimizde cevap patlıyor zaten doğru cevap neymiş 2 köküçmüş sevgili gençler ve örnek onunla devam ediyoruz. Kök 5 eksi kök 2. Ben paydayı irrasyonel istemiyorum. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Eşleni bunu çarpmam gerekiyor. Tabii ki bunun eşleni de az önceki nin paydası oluyor. Kök 2. Çarparsanız kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 yapar. Kök 2 ile kök 5'in çarpımı kök 10 yapar arkadaşlar. Daha sonrasında paydalar eşit olacak zaten görüyorsunuz. Başındaki eksi ile beraber şunu çarpalım. Eksi kök 2 ile kök 5'in çarpımı eksi kök 10. Eksi kök 2 ile eksi kök 2'nin çarpımı da artı 2 yapacaktır. Ve bölü alt kısımda kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 artı kök 2'nin çarpımı var. Ne yapıyoruz? Kök 5'in karesi 5, kök 2'nin karesi 2. Çıkardınız 3 geldi. Şimdi arkadaşlar artı kök 10 ve eksi kök 10 birbirini götürdüğü zaman... 5 ile 2'yi topladığımız yukarıda bir 7'miz var. Alt tarafta 3'miz var. Cevabımız 7 bölü 3'müş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Örnek onu da çözdüysek eğer geçtik örnek 11'e. Şimdi şu kısım sildim arkadaşlar. Şurayı da sildim burayı da sildim. 4 kök 5'ten 4 kök 2 çıkar demiş. Öncelikle ben 4'leri görüyorum. Dikkatimi çeken o var. 4 parantezini bir alalım arkadaşlar. Bunu 4 parantezinde Kök 5 eksi kök 2 dedim bakın. Alt kısımda da bölü. Alt kısım biraz karışık değil mi? Toparlayalım mı orayı? Şu ikisini ve şu ikisini ayrı ayrı parantezde alalım. Şu ikisini kök 5 parantezine almak istiyorum. Kök 5 parantezinde şurada 1 kalır. Şurada kök 5 kalır arkadaşlar. Daha sonrasında eksi şu ikisini de kök 2 parantezine almak istiyorum. Kök 2 parantezinde 1 artı kök 5 neden artı oldu? Eksi kök 2 parantezini aldık. Çünkü eksi dağıtırsanız yine eksi olacaktır. Ve yine alt tarafla biraz daha uğraşalım. Bu sefer 1 artı kök 5'in parantezini alalım arkadaşlar. 1 artı kök 5 parantezinde. Burada kök 5 kaldı. Burada eksi kök 2 kaldı deriz. İşte yeni paydamız bu. Bu paydayı kullanırsam üst tarafta da zaten şu ifade vardı. O ifadeyi şuraya çekecek olursanız arkadaşlar. Kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 eksi kök 2'nin gittiğini görürsünüz. Daha sonrasında ben bunu 4 bölü kök 5 artı 1 biçiminde yazabilirim. Kök 5 artı 1 yazdım. Şimdi ne dedik? Cevaplarda bunu bulamayız. Neden? Çünkü paydada irrasyonel sayı istemiyoruz. Zaten bu eşlenik kavramı da buradan çıkıyor. Dolayısıyla ben kök 5 eksi 2 1 e, ile bunu çarpacağım eşleniğiyle. Üst taraf 4 kök 5 eksi 4 olur. Alt tarafta da kök 5'in karesi 5. 1'in karesi 1 olduğu için 5 eksi 1 2 kare farkından geliyor bunların hepsi aklında bulunsun tamam mı? Bu arada şurası görünmediği için ben sana şöyle çekeyim bunu. Şimdi üst tarafta 4 parantezini alın bir de bu ifadeyi. Kök 5 1 gelmez mi? Alt tarafta da e, ne var? Şurası 5 eksi 1'den 4'tü. E madem öyle 4'ler giderse cevabımız ne olacakmış? Kök 5 1 olacakmış cevap buymuş gençler. Devam ediyorum 12. sorumla. Kök 27 demek 9 kere 3 olduğu için içerisi 3 kök 3 demektir. Artı bir tane kök 3'ümüz var ve artı 4'ümüz var. Yani bu kısım arkadaşlar aslında 4 kök 3 artı 4 olmuş oldu. Yani bu kısım aslında 4 parantezinde kök 3 artı 1'imizin ta kendisi. Bölü diyorum. Bölü. Şu kısma baktığınız zaman da kök 7 parantezini alırsanız 1 artı kök 3 gelecektir. Onu da yazalım. Kök 7 parantezinde 1 artı kök 3 Gördüğümüz üzere üstteki 1 artı kök 3 ile alttaki 1 artı kök 3 birbirinin aynısı. Bunlar gitti. 4 bölü kök 7 geldi burası. Şimdi bir de yan taraf var. Artı neyi varmış? 3 bölü kök 7 varmış. Ben ikisini toplarsam paydalar eşit olduğu için artık 7 bölü kök 7 yapacaktır. 7'yi kök 7 çarpı kök 7 yazarsanız. Burada kök 7'ye bölerseniz bakın üst tarafın çarpımı 7. Kök 7 ile kök 7 birbirini götürür. Cevap olarak da karşımıza Kök 7 çıkar deriz sevgili gençler. 12. sorumuzu da çözdük. Artık geçebiliriz bir diğer sayfamızdaki 13. sorumuza. Kök 5 bölü kök 7 artı kök 2 x olduğuna göre kök 7 eksi kök 2 bölü kök 5 ifadesinin x cinsinden değerini bulunuz demiş bize. Şimdi öncelikle kök 5 bölü kök 7 artı kök 2'nin şurada eşleniğini görüyorsunuz. Kök 5'in de eşleniğinin altta olduğunu görüyorsunuz. Yani payın kısmı paydada da payda'nın eşleniği de pay kısmında burada. Dolayısıyla arkadaşlar bunu biraz hoş bulmamakla beraber değiştirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Nasıl değiştireceğiz? Hocam bu x ise ben bunu ters çevirirsem tepe takla kalırsam. Dolayısıyla elimde artık kök 7 artı kök 2 kalır. Bölü kök 5. Bu da x'i ters çevirirseniz 1 bölü x yapar. Şimdi gençler bunun 1 bölü x olduğunu artık biliyoruz ya. Ben bunu aşağıda da kullanacağım. Diyorum ki çarpı bize sorulan ifade yani kök 7 eksi kök 2 bölü kök 5 diyorum. Bakın bu bunun eşleniği bu da bunun eşleniği zaten. O halde ben bu eşlenikleri çarparsam ki nasıl çarpıldığını biliyorsunuz 2 kare farkı yardımıyla. Kök 7'nin karesi 7 kök 2'nin karesi 2 çıkardım. Kök 5 de kök 5'in çarpımı da 5 yapıyordu. 7'den 2 çıktı 5 5 kırdı 5'ten ne gelir 1 Şimdi arkadaşlar bakın çok iyi dinliyorsunuz Çok çok iyi dinliyorsunuz Şunları bir temizleyeyim Daha sonrasında da şöyle yapalım Bakın şur şurası var ya Şöyle aldım Şu neydi arkadaşlar Burası 1 bölü x'ti yazdım 1 bölü x çarpı Şu neydi arkadaşlar Bu da bize sorulan ifadeydi değil mi aynısı O halde bize sorulan diyorum Eşittir cevap kaç çıkıyormuş 1 X burada ne durumunda arkadaşlar? Bölüm durumunda mı? X'i ben buraya atarsam nasıl atarım? Çarpı olarak atarım. Bir kere soru işareti. Soru işareti yani bize sorulan sorunun cevabı bir kere xten X'miş diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacak. Geçtik mi 14. örneğimize? 2 artı kök 2 ile 2 artı kök 3'ün çarpımından 2 kök 3 eksi kök 6'yı çıkardığımız zaman ne kalır diye sorulmuş. 2 ile 2'yi çarptım 4. 2 ile kökü 3 çarptım artı 2 kök 3 geldi. Kök 2 ile 2'yi çarptım artı 2 kökü 2 geldi. Kök 2 ile kökü 3 çarptım artı kök 6 geldi. Bir de yan tarafta eksi 2 kökü ve eksi kök 6'mız mevcut. Şimdi gençler burada eksi 2 kökü 3 ile artı 2 kökü 3, kök 6 ile eksi kök 6'ı sadeleştirirseniz sizlerinizde cevap 4 artı 2 kök 2 olarak kalır. Ya da cevap içerisinde 2 parantezinde 2 artı kök 2 de görmüş olabilirsiniz. Bu da bu da cevaptır. Aynısıdır. Şıklarda hangisi varsa yapıştırın gitsin. Örnek 15. 3 eksi kök 2'nin karesi ile 3 artı kök 2'nin karesinin toplamı a olduğuna göre bu a'nın 3 fazlasının karekökü sorulmuş bize. Şunun bir kare açılımını yapalım. 3'ün karesi 9'dur. Eksi 1. çarpı 2. E, çarpı 2 derseniz eksi 6 kök 2 gelir. Kök 2'nin karesi 2'dir. Burası şu kısım. Bir de bunun karesini alırsanız bu da artılısı gelecektir şu şekilde. Dolayısıyla ben bunları topladığım takdirde arkadaşlar şununla şu birbirini götürür. 9, 9, 18, 2, 2 daha 4 yapar topladığımız 22. Yani A kaçmış arkadaşlar? 22. Bizden istenen şey şuydu. A'ya 3 ekle ve kare kökünü al. A kaçmış? 22. O halde diyor ki aslında 22'ye 3 ekle ve kare kökünü al. Bu da demek oluyor ki 25'in kare kökü. Tabii ki bunun da cevabını siz gayet iyi biliyorsunuz. 5'tir sevgili gençler. Geçtim 16. örneğime. 16. örnekte arkadaşlar bize demiş ki 6 artı 2 kök 5 eksi 6 eksi 2 kök 5'in köklerinin farkı işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Burada e, gençler ben bu ifadenin tamamına a demek istiyorum ve bize ne soruluyor a soruluyor bunu unutmayalım. Her iki tarafın karesini alırsanız birincinin karesi dışarıdaki kare kökü yutacaktır. 6 artı 2 kökü 5 dediniz. İkincinin karesi de yine kare kökü yutacaktır. 6 eksi 2 kökü 5 geldi. Bir de ne vardı arkadaşlar? Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı tek kök içerisine yazıyorum. Burada şununla şunun birbirinin eşleniği olduğunu gördüğümüz için 6'nın karesi 36 eksi 2 kökü 5'in karesi 4 kere 5'ten. 20 yapar. İşte bunun da karekökü dedik. 36'dan 20'yi çıkardınız. 16 16'nın karekökü de 4'tür bu arada. 2 kere 4'te 8 yapar. Eksi 2 kök 5'de artı 2 kök 5 gider. 6, 6 daha 12 artı. Şurada ne vardı? Eksi 8 vardı. 12'den 8'i çıkardınız. 4 mü geldi? Yalnız şöyle bir durum var. Ben bu tarafın karesini aldım ve artık a kareyi hesapladım. A kare 4 arkadaşlar. A kaçtır? 2'dir. Diyebiliriz A sayısı tabii ki burada Eksi 2 de olabilirdi Ama olmadı Neden olmadı Bir düşünün bakalım Bu olamaz cevap bu Neden eksi 2 olamaz Çünkü arkadaşlar biz zaten A'yı hesaplıyoruz ve A dediğimiz sayı için Artılı olduğu için Bu büyüktür bu da diğerinden küçüktür Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsanız Sonuç pozitif olacaktır Pozitif olması gerektiği için de Eksi 2'yi seçemezsiniz Cevabınız ne olur? Artı 2 olur gençler. Tamam? Geçtim 17. Karekök içerisinde a kare artı 4 eksi a bir olduğuna göre, karekök içerisinde a kare artı 4 artı a kaçtır? Öncelikle karekök içerisinde a kare artı 4, Hop. eksi a'mız var. Bu kısmın biz ne olduğunu biliyorduk, 1. Ben bununla bize sorulan kısmı, yani karekök içerisinde a kare artı 4 artı a'yı çarparsam eğer ne bulurum onu yazalım öncelikle bu iki ifadenin birbirinin eşleniği olduğunu görüyorsunuz eşleniği formatında olduğunu görüyorsunuz ve ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar şunu ben bu ikisini çarparsam şunun karesi yani a kare artı 4 eksi bunun karesi yani a kare eksi a kare artı a kare giderse bununla bunun çarpımı neymiş arkadaşlar 4'müş şimdi ben diyorum ki 1 ile neyi çarparsam 4 olur e tabi ki 4'ü bir de zaten şu an soru bitti. Bize sorulan şey ne? Karekök içerisinde kare artı 4 artı A. E biz onu zaten 4 bulduk. Cevabımız buymuş deriz. Gençler devam ediyorum. 18. örneğimle. X artı X kare artı 1'in karekökü bir 1 olduğuna göre. X eksi X kare artı 1'in karekökü. Hadi bunu da siz çözün videoyu durdurun. Şu an videoyu durdurun arkadaşlar. Bekliyorum. Durdur duydunuz. Ve şu an çözdünüz diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Ee, yine aynı mantalite ile x artı karekök içerisinde x kare artı birimiz var. Bununla sevgili arkadaşlarım ben eşleni formatında olduğu için x eksi x kare artı birin karekökünü çarpıyorum. Şu kısmın zaten bir olması gerektiğini biliyoruz. Bununla bunu çarparsam birincinin karesi x kare eksi ikincinin karesi de x kare artı bir yapacaktır. Çıkarırsanız x kareler gider eksi bir kalır. Bakın burası eksi birmiş sonucu. Peki soruyu bitirdik neden? Şurası soruluyordu bize. Ben birle neyi çarparsam sonuç -1 yapar? Tabii ki -1'i. Dolayısıyla cevabımız -1'miş sevgili gençler. Ve devam edelim örnek 19 için. Bir sayfa değiştiriyoruz. 108. sayfamızdayız. A negatif, B de pozitif olmak üzere denilmiş. Şu ifade arkadaşlarım neyin açılımı? a b'nin tabii ki karesinin açılımı ve bunun da karekökü alınmış dışarıda artı içerisi a b'nin küpü ve küp kökü var arkadaşlar. Bakın zaten küp kök olduğu için tek sayı olduğu için bunlar birbirini direkt götürür ve burası a b diye çıkacaktır. Bunun haricinde a b'nin karesinin karekökü bunlar çift olduğu için bu a b dışarımız çıkacaktır. Mutlak değer A-B diye çıkacaktır Ve ben bunları toplayacağım A'dan B çıkmış Küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için içeri negatiftir Mutlak değerli dışarı pozitif çıkacağı için Ben bunu eksiyle çarpıyorum B-A pozitif oldu Yanında bir de A-B'imiz varmış gibi Eksi B artı B Eksi A artı A birbirini götürecektir Sonuç olarak elimizde koca bir sıfır Kalacaktır arkadaşlar Geçtim 20'ye XY 2 basamaklı bir sayı olmak üzere A sayısı karekök içerisinde XY, B sayısı da karekök içerisinde kök 10, e, karekök içerisinde ona eşit olduğuna göre karekök içerisinde 0,0XY ifadesinin A ve B türünden eşitini bulunuz demiş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Bizim elimizde XY 2 basamaklı sayımız var. Karekök XY Pekala. Ben bundan ne elde etmek istiyorum? Önce ya da bana ne sorulmuş? Buna bir bakalım. Eee içerisi, karekök içerisinde xy bölü bakın 1 2 3 tane ne var? 0 var. Dolayısıyla 1000'e bölünmüştür diyeceğim. Yani bizden istenen şey bu. Aslına bakarsanız bizden istenen şey xy'nin karekökü bölü 1000'in karekökü. Ki 1000'in karekökü demek de ondur. 10 Peki arkadaşlarım Kök içerisinde x'ye demek ne demekmiş? Hocam a demekmiş. Peki kök 10 kaçtı? O da b'ydi. O zaman cevap ne olur? Üst taraf a. Alt tarafta on 10 b olur. Yani cevap arkadaşlarım a bölü 10 b'ymiş diyebilirsiniz. Devam ediyorum. 21. örnekte. 6 bölü 2 kök 3. Heh, burada arkadaşlarım bir hatırlatma. E, hatta şöyle yaklaştırayım. Bu gözden kaçan bir şey. Gözden İyi kaçmış çünkü zaten ufak bir çizgi Şurası arkadaşlar 2 kök 3 o kök burada bitiyor Yani arkadaşlar şurada herhangi bir kök yok Bunu lütfen düzeltin gençler Şöyle yani Alt kısım 2 kök 3 artı 3 kök 2 Tamam Şimdi bu sorumuzu çözelim Sizler düzelttiyseniz defterinizden Kitabınızdan bu şekilde düzelttiyseniz Devam edelim sorumuzu çözmeye Öncelikle gençler 6 bölü 2 kök üç artı 3 kök ikimiz var Bizim ben bu kısmı eşleniyle yani 2 kök 3 3 kök 2 ile çarpmak istiyorum. 6 ile çarparsanız ya da 6 çarpı diyelim direkt 2 kök 3 3 kök 2 gelecektir üst taraf. Alt tarafa bakacak olursanız da bununla bunu çarpacağız ya 2 kök 3'ün karesi 12 3 kök 2'nin karesi 18 olduğu için çıkarırsanız eğer 6 çarpı 2 kök 3 eksi 3 kök 2'nin 3 kök 2'nin neye oranı olur? 12'den 18'i çıkardığımız eksi 6'ya. Bakın arkadaşlar, ben buradaki 6 ile buradaki 6'yı götürürüm, şu eksiyi de buradan kaldırıp şuraya koyarım. Böylelikle eksiyi içeri dağıttığınız zaman, bakın şunla çarpıyorsunuz, 3 kök 2, şunla çarpıyorsunuz, artı 2 kök 3. Eşittir neymiş? X kök 2 artı y kök 3 miymiş? E madem öyle arkadaşlar, ben buradaki 3'ü kök 2'nin katsayısı olan 3'ü, yine kök 2'nin katsayısı olan x'e eşitlerim buradaki 2'yi de y eşitlerim Tabii ki y'ye 3 artı 2 toplamı sorulmuş cevabımızı 5'tir diyeceğiz doğru cevap buydu sevgili arkadaşlar bakalım bir yerde bir var gibi ee, bakıyorum var var hatam var hata ne biliyor musunuz şurası gözden kaçırdığımız bir yer bakın eksiği içeri dağıttık ya ben oradaki eksiyi kırmızıyla boyadığımız için göremedim Şunda şunu çarptık eyvallah 3 kök ama Bununla bunu çarparsanız eksi 2 kök 3 olacaktır. Dolayısıyla Şuradaki eksi ve bu Eksi 2'yi de sevgili arkadaşlarım Y ile özdeşleştirirsek Burası eksi 2 olacaktır. 3 ile eksi 2 Toplamı da 5 değil Tabii ki Kaç olur arkadaşlar? 1 olur Diyebiliriz. Doğru cevabımız 1'de. Ve devam ediyorum 22. örneğimle Arkadaşlar yine bir eşlenik Sorusu. Burayı ben kök artı 1 ile genişletelim Burayı da kök x parantezine alırsanız 1 e, ya da şöyle diyelim kök x eksi 1 gelir. Şimdi kök x artı 1 ile genişletmemize gerek kalmadı. Şunu siliyorum. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ben size. Kök x eksi 1 eksi x bölü kök x parantezinde kök x eksi 1. Bakın burada zaten kök x eksi 1 burada da mevcut. O halde tek eksi yine sol taraftakinin bir tane kök x. Kök x'de 1'i çarptığımız kök x geldi. Daha sonrasında burada ne var arkadaşlar? Bir x'imiz var ve paydalar eşit olduğu için artık ben rahatlıkla kök x parantezinde kök x eksi 1 yazabilirim. Üst tarafı kök x alırsanız 1 eksi kök x geldiğini göreceksiniz. Alt tarafta ise kök x parantezinde kök x eksi 1 var. Bakın gençler kök de kök x birbirini götürür. 1 eksi kök de kök x artı 1 birbirinin eksilisi olduğu için elimize sadece eksi 1 kalır. Cevabımız da bu olur. Bir diğer sayfamız arkadaşlar. 23. örneğimiz. Kökler içinde kökler varsa ve bu köklerin de hemen yanında kat sayıları varsa. O zaman bu soruları nasıl çözeceğiz? İyi dinliyorsunuz. Şimdi şuradaki kökün derecesi kaç? 2. Şuradaki 4. Şuradaki de yine 2. Hemen diyorsunuz ki 2 çarpı 4, 8. 8 çarpı 2, 16. 16. Dolayısıyla 16. dereceden kök içinde diyorsunuz. Şimdi tek kök haline getireceğiz bunu. Dikkatli izliyorsunuz. 27'nin 27 4 kere 2. kuvveti yani 8. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı içerideki 3. Bunları bu şekilde çeviriyorsunuz. Peki hocam ne işimize yarar? Şu 16 çarpı 27 demek 3'ün küpü demek 3'ün küpünün 8. kuvveti 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1. 3 kere 8 ne yapar 24 3 üzeri 24 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1 24 ile bir 2'yi topladığımız 26 bir daha 27 yapar demek ki 3 üzeri 27 geldi burası pekala eşittir 0.3 ne demek arkadaşlar 3 devreden 3 bölü 9 demek yani 1 bölü 3'ün ta kendisi demek 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti demek de 1 bölü 3'ü ters çevirirseniz 3 üzeri eksi x demektir üstü sayı hatırladın değil mi bu da neye eşitmiş? 3 üzeri eksi x'e. Peki şu neye eşittir? Bak şimdi bak iyi izliyorsun. 3 üzeri 27 bölü 16'ya eşittir. Şimdi güzel kardeşim 3 3 eyvallah o zaman eksi x de bu birbirine eşittir. Eksi x eşittir. 27 bölü 16 ise tabii ki x eksi 27 bölü 16'dır diyebiliriz. Cevabımız da bu olur. Geçtik. Bir diğer kısma köklü ifade içeren denklemleri arkadaşlar. Köklü ifade içeren denklemleri videomuz artık 50 dakikalara dayandığı için bir sonraki e, videomuzda part 2'ye aldık. Aklınızda bulunsun. Köklü ifade içeren denklemler 2'de yani ikinci videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.